Bugün 19 Aralık 2022 Pazartesi ay günündeyiz terazi burcundaki ay yay burcundaki Güneş ve oğlak burcundaki protonla yaptığı güçlü açıların ardından 1:35'te boşluğa girecek sabahın ilk saatlerinde ay boşlukta ilerleyecek iş kariyer ve günlük yaşamdaki sorumluluk ve görevler öne çıkarken bazı duygusal baskılar hissetmemiz mümkün şartları fazla zorlamadan akışta kalmaya çalışalım ay 06.30'da Akrep burcuna geçecek değişen enerjilerle birlikte duygularımız derinleşebilir daha tutkulu ve hırslı hissedebiliriz gizli ve bilinmeyen konulara ilgimiz artarken zaman zaman kuruntular kıskançlıklar kuşkular ruh halimizi zorlayabilir bugün iş kariyer para finansal paylaşımlar uzun vadeli bütçe ve hesaplamalar yatırımlar için verimi değerlendirilebilir Merkür ve Uranüs arasında devam eden üçgen açının etkisiyle iş ve maddi konularda hızlı ve pratik çözümler bulmamız mümkün. Akşam saatlerinde ise ay, düğümler ekseniyle kavuştuğunda geçmişe ait konular, bilinçaltımıza tuttuğumuz duygu ve düşüncelerin etkisi artabilir. Ruhsal konulara da ilgimiz artacağından bilinçaltı çalışmaları, kişisel dönüşüm, terapi, arınma, diyet, detoks ve şifa uygulamaları yapabiliriz. Geçmiş tecrübelerimiz ve sezgilerimiz yol gösterici olabilir. Dinlenmek, sakinleşip tefekkür yapmak için de gece saatlerini değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.